Merhabalar, hoş geldiniz. Daha önceki videomda koronel kalsiyum skorlarına göre, şehirdekilere göre 30 yaş daha genç olan Tsimane, Bolivya-Amazon yerlilerinden bahsetmiştim. İşte Bolivya-Amazon yerlilerini, yani dünyanın en sağlıklı damarlarını sahip olan yerlilerin hayatından çıkartacağımız dersler. Kısaca özet geçmem gerekirse, birincisi şu, bu kişilerin acaba kan kolesterol değerleri nedir? Burada şaşıracaksınız, hayrete düşeceksiniz, biraz da kafanız karışacak... İkincisi bu kişilerin diyetinin özelliği ne? Üçüncüsü bu kişilerin fiziksel aktivite özelliği ne? Dördüncüsü de parazit enfeksiyonuyla ilgili bir sıkıntı var mı? Ve onun kalpte var hastalığına olan bir katkısı var mı? Son olarak da bu Bolivya'daki tisimani yerliyesini alıp bağcılara getirirseniz ne olur? Evet isterseniz hemen başlayalım. Birincisi gerçekten normal şehirdeki akranlarına göre altı kat daha düşük, Kalp damar hastalığı riskine sahip olan tismani yerlerinin kolesterol değerleri var ki aklınız hayalinizdur. Hani o bizim düşünmeye çalıştığımız LDL denilen kötü kolesterol var ya. Öyle kötü kolesterolü biliyorsunuz biz yüzümlerden yüzleri mümkün olduğu kadar aşağıya düşünmeye çalışıyoruz. Peki bu kişilerde kötü huylu kolesterol ne kadar? 33. Peki bir de iyi huylu kolesterolümüz var biliyorsunuz. İyi huylu kolesterolümüzü de 40'ın 45'in elinin üzerine çıkartmak istiyoruz. Peki onlarda ne kadar diye soracak olursanız. 18. Düşünebiliyor musunuz? Peki toplam kolesterolleri ne kadar? Hani biz 200'ün üzerine çıkmasın, aşağı düşürün dediğimiz onlar da ise 70 civarında seyrediyor. Tabi burada insanlar çarşırabilir ama ücretle şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz kolesterolü aman düşürmeyelim. Hormon yapıyoruz. Efendim kolesterol bizim hücre zarlarımızda, efendim kolesterol bizim beynimizde diyorsunuz ya hiç merak etmeyin. Neden? Çünkü vücut kolesterolü bulabilecek her türlü kaynağı kullanır. Ve çok düşük kolesterolün aslında sağlık ve hayat açısından da bir risk yadartmadığı kesinlikle göstermiş durumda. Dolayısıyla siz kolesterol düzeyine bakınca ilk önce kendinize bakmanız gerekiyor. Siz kimseniz? Kalp damar hastalığınız var mı? Şeker tansiyon var mı? Balon stent var mı? Ailede bir genetik yatkınlık var mı? İşte bu tür olan grupların kolesterol konusunda tabii ki ilaç son çare. Mümkün olduğu kadar... Bitkisel yolda ve egzersizle bunu düşürmeleri gerekiyor. Hani egzersiz deyince hemen yerleri de geri dönelim. Hani bizde deniliyor ya 10 bin adım, 6 bin adım, 3 bin adım hani biraz düşürüyoruz. Peki bilin bakalım bu yerler ne kadar adım atıyor? 17 bin atıma doyuyorlar günde. Kadınlar 16 bin adım atıyorlar. Hatta bazı erkekler 17 kilometre kadar yürüdükleri oluyormuş. Bunlar gündüz kalkar kalkmaz aktiviteye başlıyorlar. Ormanda dolaşıyorlar. Ormandan bitkiler topluyorlar. Balık avlıyorlar, ceylan avlıyorlar ve baktıkları zaman çok aktif bir hayatları var. Gece ise tamamıyla dinleniyorlar. Ne Instagram var, ne televizyon var, ne elektrik var, ne internet hiçbir şey yok. Yani biyolojik saatlerine göre yaşıyorlar. Bu da bence önemli konulardan bir tanesi. Nitekim biyolojik saatinin önem verdiğim bir videom var, ona da bakabilirsiniz. Peki başka ne özelliği var bu tismane yerlerinin? Diyetleri. Bakın diyetlerin %72'si karbonhidrattan oluşuyor. Hani karbonhidratı düşürüyoruz ya 30'lara 20'lere tamam anladık ama bunlar %72 karbonhidrat. Protein makul sayıda %14 civarında bir yağları var yağ oranları diyetlerinde ve bunların %4'ü trans yağ. Yani bu da trans yağın, hani kötü diyoruz ya. Bunlarda nasıl bir olumlu etkisi olduğunu burada görebilirsiniz. Ama oranlara dikkatinizi çekiyorum. Lütfen bunu bir düşünün. Peki geldik son duruma. Son durumumuz nedir? Parazitik enfeksiyonlarla bir ilişkisi var mı? Bu olay ortaya çıktıktan sonra bakıyorlar ki bu yerlilerin kanındaki iltihap değerleri. CRP'ler, sedimasyon düzeyi, lökositler, monositler, lenfositler bunlar yüksek. Yani vücutlarında yaygın bir inflamasyon var. Yani bizdeki normal birisi gidip bu laboratuvar tehditlerini gösterse eyvah adamda bir şey oluyor diye telaşlanıp bir sürü detaylı araştırma yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ama bunlarda hep zeminde bir enfeksiyon ve ona karşı savaşan bir bağışıklık hücresi var. Dolayısıyla deniliyor ki bunlarda aslında normal popülasyona göre doğal olarak parazitleri var. En sonuçta sadece bitkisel besleniyor diyoruz ama balık da yiyorlar. Ceydan da alıyorlar. Hayvansal gıda da alıyorlar. Oysa diyorlar ki dünyada parazitik enfeksiyon bir yerde bağışıklık sistemini biraz alarma geçiriyor. Ve bu alarma geçtiğinden dolayı damar sertliğinin içerisinde de bir itabi reaksiyon durumu olduğu için belki onunla alakası olabilir diye kafalarda bir soru işareti olmuş. Tabi ki pek çok araştırma yapılması gerekiyor. Geldik sona. Bu tisimaniye yerlisini eğer bağcılara yerleştirirseniz ne olur? Tabi bağcılar... İstanbul'u anlatmak için verilmiş bir örnek. Sonuçta biz ona hoş geldin deriz. Bir de 2 TL'lik çikolata olduğunu iddia eden bir de gofret veririz. Arkadaş o gofreti yer. Muhtemelen alerjik reaksiyondan hastanelik olur. Bir 6 ayda İstanbul'da yaşasın. İşe arabayla gitsin gelsin veya metrobüs kullansın, metro kullansın. İmmeyi çalışırken insanlar üzerine atlasınlar. Ve ne olur 6 ayda muhtemelen kalp krizi geçirir. Ondan sonra koşarak ülkesine geri döner. Dolayısıyla insanları değerlendirirken kendi bulundukları çevreyle değerlendirmek esas. Ve Tismani yerlerinden de öğreneceğimiz birkaç tane dikkatli alınması gereken dersler var. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.